Sabrım veriyor, zalim gülüyor. Diplerdeyim her gün, herkes biliyor. Aklım çıkıyor, he, benden gidiyor. Bir yol iz yok, sözler bitiyor. Yaptın ne kadar döndüysen etrafında. Galip gelemez cümlelerim asla. Azalıyorum her kalabalıkta. Şaram yok kız başım bela. Bıktım o kızdan bıktım illallah oh. Lafımı, Lafımı susarak bölme Hevesimi katletme, katletme. Kalbimde bir mafya Kalbim Tahammül edemem asla ama çıkıp aramla derdim yine online Yaranamazsam asla Topla kara kuldan Tusu basa gibi golü var Ama kendi kalesine Serseri garip uylar Sponsor ecelime Yurtta ne kadar döndüysen etrafında Galip gelemez cümlelerim asla Azalıyorum her kalabalıkta Çarem yok kız başımı bu bebe. biz lamb to me asla ruhu hasta <gülüyor> anlamak için hep... Kendimi yok ediyorum ama çok Denedim yol dışındaki sana Konduramam gece ruhun kene Durduramam derdim başka kul